Eee de çatıda silah vurursak kadar gidecektim yani. ama sakin dediğin için. O şu tuğlayı atlasam ne olur lan ben. Atla atla adamlar atlamadı atla. Adam ha şaka mı ya? Tokide silahım çıkmaz. Havalı çıktı. Mark the location. Ya benim oğlum Toki'de adam var. Oldum <gülüyor> binadadan var. Şu an saklanıyor. Size doğru gelmeye çalışıyorum. çalışayım. Bizimle gelebiliyorsan gel. Araba AK atsan 2 numara abi AK. AK'yı ben kullanıyorum abicim. Buna. Tamam sıkıntı yok Abi nerde gelim ben senin yanına. Öldü o. Düştü. Çok iyisin. Bir Mantula tanesi burda bak. Patient. Katı bilemeyeceğim. En son 3. kattaydı. Tamam ben direkt çatıdan bakarım onu gördüm. Bomba da yok üstünde. Turuncu bir kişi daha Troje çıktı küçük odada. Bombayı dört numara bombayı versene dört numarayı. O bombayı nereye attı bizim adam? bas bas bas bas bas bas bas bir tane bug'u verdik bas kaçtım mı kaçtım canım yok kaçtım kaçın koruyun beni bitti mi? Öldü abi adam. İyi adamlar. Yoksa böyle olacağı. 862 varsa alsanızize bana ben Emre oynayacağım. Bitti mi? Bitti bitti takım. <Gülüyor> ne indirecektim de aldım I got supplies. dört var Bu adamı bu nereden gördün biliyor musun? <gülüyor> Direkt sana doğru koşuyordu. canımızda gidiyor abi iki numara bir, bir numara birini kapalı canımızda gidiyor aynen helal abi çatıya e çıkacağımızı biliyorlar bombalıyorlar bastılar bastılar aydın birisiniz birisiniz, birisiniz. bitti mi yakın bitti mi helal Bun var iOS'la. Geram da hızlı gidiyor benim ya. Beklersen de şöyle ses. O da seni gitti. Bayıldı. Merhaba abinin eve gidelim ha. Abi bu aşağıdaki işte? Nerede abi yer at? Kovacına haksa. Sen canını bas gel. Canını bas gel. Bir dakika,baçılma kendin Ben bu zaman ödemeye çalışacağım Sıper tekkel ödülüm İyi misin dedim ya ya eksans sumak atıyorum aga. Ben oyunu bitirmeye bak. Oo, oh, oh, bana gel, Hüseyin bana gel. Bir numara, biriniz gelin abi, biriniz gelin, canımız gidiyor. Ben, bizim adamı gidiyor. Tut, tut seni. Tut, tut, belasınız Salma Eder kaç iki kişi kaldı beider o üstündekiler olmasın aynı onlar arada gittiler şu alandayız yerimiz güzel göremiyor marked location watch out mutlaksınız lan ben almadım bunu rip ettim vallaha <gülüyor>